Hayat bitti. Selamlayacım. Dayıcım nasıl gidiyor? Pazar perişen kardeş. Yerde bu çıplak bir domates. Bizim aldığımız A 3 lir emekli maaşı. Ha alamıyorum. Bir kilo domates zor alıyorum Ülkede bir ekonomik kriz var mı? Vallahi başta akırdışıydım. Ben bir şey diyemiyorum. Var da olmaz mı? Ben emekliyim daha pazarlıkta açken bir ayda. Gelişmiyor bu. Hayat perişen. Memleket bitti mi dayıcım? AK Parti'ye oy verecek miyiz? Verdik. Çok su. Verdik, verdik çok ama. Verdik ya. Yani daha, daha yok. Daha yok. Siz, sen vereceksin. Sen vereceksin. Niçin vereceksin 15 lira olsun diye Vereceğim Ahmetsin sen ölürsün <gülüyor> 15 lira olsun diye <gülüyor> <gülüyor> AK Parti'ye bunu da kuralım vallahi oy verdim. Oyümü verdim ama daha yok. Hayatım bıktık. görmüyor mu görmüyorum önünde. Ondan sonra yok o ya. şey görmeyiz <gülüyor> abi. abi. Devam değil mi? Soyunmaya devam aynen öyle. Abi. Evet teşekkür ediyorum.